Evet arkadaşlar burası Ankara. Bundan 15 gün önce Sayın Mustafa Müdürüm beni bir miktar azıkla birlikte azığımı toparlayarak beni Ankara'ya gönderdi. Başkanım kar yağacak git güzel bir kar görüntüsü çek diye. Ee, bu 16. gün bekliyorum. Ne kar var ne bir şey var. Ama güzel haberler geliyor İstanbul'a gelmiş. Umarız Mustafa Müdürüm bu tarafa doğru da karı gönderir. Ben de bir an önce bu kutsal nöbet vazifemi Tamamlamış olurum. Mustafa Müdürüm ağzım yeşillendi. Görüyorsunuz. Bitmek üzere. Haberiniz olsun. Diyor. Allah'a emanet ediyorum. Evet Ankara'da beklenen Kar yağdı arkadaşlar Yağıyor arkadaşlar Ben de zaten Vazifesini yapmış bir insan rahatlığıyla Terminalde Geldim En iyi Kar yağışı terminalde dediler Hem Vazifemi yapmış Hem de Mustafa Müdürümün yanına geri dönmüş olmak için birazdan otobüs edineceğim Yani yırttık Gözünü daydın Ankara.